Üçel Otogaz Mühendisliğinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü aracımız 1000 km kontrolüne gelen yeni montaj yaptığımız, dönüşüm yaptığımız Kia Seat. MPI motor dediğimiz manifold enjeksiyonuna sahip olan bir aracımız. Müşterimiz aracını seviyor. Sevdiğini de kit seçiminden anlıyoruz. Bu araca Prince'in Technomax modelini taktık. Güzelce montajımızı yaptıktan sonra ee, yolda yarım saatlik bir uğraşla yol ayarlarını da yaptık şu an değerleri çok güzel müşterimiz çok uzun süre memnun kalacaktır araçta gayet başarılı bir araç LPG'de çok uyumlu bir araç özellikle müşterilerimiz bize soruyor e, hangi araç LPG'ye uyumlu hangisi değil youtube sayfamızdan e, yorumlar kısmına merak ettiğiniz araçları yazarsanız e, yorumlarınızı cevaplarız e, sizin bu konuyla ilgili e, meraklarınızı gideririz E, Ufuk Bey'in aracı yaklaşık 1000 kilometre yol yapmış, sistemin 1000 kontrolünü yapıyor arkadaşlar. Bu dönüşümcüler olarak bizim için önemli bir konu. 1000 e, kilometre içerisinde gevşeyen, e, yerinden çıkan bir parça var mı, herhangi bir problem var mı kontrol ediyoruz. Bu 1000 kilometre kontrolünde de e, Ufuk Bey'den tüketimle ilgili de verileri alacağız. E, Ufuk Bey'in bir de yaşadığı gösterge sorunu var, evet LPG'ciler olarak bizim en büyük problemimiz bu e, seviye göstergeleri ama ikinci kalpirasyonunda da onu gideriyoruz. Ufuk Bey hoşgeldiniz, hoş tekrar teşekkür abi. ederim. Rica evet, 1000 kilometre oldu, bu 1000 kilometre içinde neler yaptık, nasıl, memnun muyuz sistemden? Çok memnunuz yakıt performansı açısından, yakıt tüketimi bayağı düştü, benzinde 70 kuruşa yakın yakıyordu araç, değişik evet. şeyler oluyordu. Şu an kilometre başına 30-35 kuruş arasına kadar düştü. Çok güzel, çok güzel. O, yani performans kaybı çıkardım. yaşadınız mı? Yok, performans kaybı da. Hissettiğim bir şey olmadı yani. illaki belki olmuştur ufak bir şey ama benim hissettiğim kadar da olmadı şehir içinde. Bu arada e, Ufuk Bey'in aracında Prince Technomax kitimiz var. Genelde aracını sevenlerin tercih ettiği bir sistem. E, bu sektördeki en profesyonel çalışan sistemlerden bir tanesi. Şu an için çok başarılı. Zaten 1000 km kontrolleri yapıldı. Bundan sonra Ufuk Bey'i 20000'den 20000'e sadece filtre bakımları için göreceğiz. Uzun süre inşallah herhangi bir sıkıntı yaşatmadan kullanacaktır. Burada tekrar uygulamak istiyorum. Doğru araca, doğru kit montajı ve doğru ayar. Bu çok önemli. Her araca aynı kiti bağlayamazsınız. O aracın teknolojisine göre kit seçmek zorundasınız. Ee, doğru araca, doğru montaj yapıldıktan sonra da zaten benim her videoda bahsettiğim şey yolda, yol ayarı yapılmak zorunda yapılacak. Yapıldıktan sonra da zaten e, Ufuk Bey'in de dediği gibi herhangi bir problem yaşamaz müşterilerimiz. E, uzun sürede sorunsuz bir şekilde kullanır aracını. Ufuk Bey inşallah 20 bin kilometre sonra tekrar göreceğiz. E, o güne kadar da güle güle kullanmasını temenni ediyoruz. Yine bir videoda görüşmek üzere.